Çocuklar, Türkçe kitabında 120'den 125'e kadar ödev verdim. Ah, söyle kızım. Hocam, e, ödev kontrolü yarın mı? Ee, evet yavrum, niye sordun ki? İyi hocam, bizde bir aksilik çıktı da. Ben size e, diğer, öbür gün göstersem olur mu acaba? Oo, tabii kızım, tabii olur. Ama önde yani bir rapor almanızı önemli. Tamam hocam, alırız. Evet çocuklar, bugün sizlere ödev vereceğim sayfayı söyleyeceğim. Ee, 75 ve 76'yı yani ünite son değerlendirmelerini yazıyorsunuz. Ah oh, hocam, benim dizim çok ağrıyor. Ben yarın gelemeyeceğim. Bir sıkıntı olur mu? Vallaha bakacağım. Vาร์yısın, çok kaşınıyorsun. Ne demek gelemeyeceğim oğlum? Senin velinle konuşacağım. Hocam ne şey yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Hep kötü muhabbetle gören biz oluyoruz zaten.